Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 5000'in üzerinde kapasitesiyle en yüksek barınma imkanına sahip kredi ve yurtlar kurum yurtları, kapasitesi itibariyle öğrencilerimizin birçoğunun konaklama ihtiyaçlarını karşılamakta olup, üniversitemiz kampüsü ve kampüs çevresinde yer almaktadır.